Selam ben Sultanoğlu İyi ve güzel insanların kanalı Yani sizin kanalınız Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız Bugünkü videomuzda Yüke vurulduğunda boğulan motorlu testere de Benzin filtresinin temizlenmesi konusunu işleyeceğiz Ben sözü uzatmadan Erhan Ustama bırakmak istiyorum Buyurun başlayalım Selamünaleyküm arkadaşlar Mustafa, Mustafa abi söyledi zaten biraz önce Motorumuzun sorunu Yüke vurulduğunda bu motor stop ediyor diyor motorumuzun sorunu biz önceden baktık benzine karıştırılan yağ biraz fazla bu filtreyi tıkıyor biz bunun nasıl temizleneceğini göstereceğiz önce şöyle göstereyim burada pompası var pompaya bastığın zaman burası tam dolmuyor düşük devirlerde çekiyor ama yüksek devirlerde yetersiz geliyor önce bunun temizlenmesini gösterelim yan taraftan kapağını açıyoruz Bunun içinde benzin hortumu var. Gördüğünüz gibi filtremizi çıkarttık. Bunda hem filtre hem süzgeç var. Gördüğünüz gibi fazla çekmiyor. Buralar yağ kanalı olduğu için tam yüke bindiğinde çekmiyor. Bunu temizlemenin en basit yolu eğer bir hava varsa hava ile buradan basıp basit temizleme şekli bu. Yok daha böyle yapamazsanız bunun yan taraftalarında tırnakları var. Tırnaklardan açıp içinde de zaten görmüşsünüz. Bunu benzinle yıkayıp kurumaya bırakabilirsiniz. Havanız yoksa. Geri takalım. İçine güzelce aşağı gelecek şekilde koyalım. Kapağımızı kapatıp kontrol edelim. Bazen benzin çok yağlı oluyor, kurtarmaya da biliyor abi. Ha yağ oranlarını net ayarlamak lazım. Fazla koyduğumuz zaman da tabii. iletmeyebilir. Ora yağ daha, daha doldu bak yaz harika sallanmadan evet. Geldi abi. Şu Hı. anda geldi. Tam anda geldi Ateşlemesine de bakalım. Ucumuzu da temizledik. Bir ateşlemesini kontrol edelim. Ek olarak. Ateşleme var. Sözlüm çıkartması güzel. Sözlüm çıkartıyor. Kompresörümüz de güzel. Önce bir çalıştırıp bakalım şimdi. Heh. Şimdi <Gülüyor> Vallahi Valla çalışmaması normalmiş. Mustafa abi gördüğün gibi karbüratörüyle de oynamışlar. Kapalı yani şu anda. Karburatür ayarını yapmıştık daha önce. Yine anlatarak yapayım ben de. He, Video, daha önceki videolarımız videolar da var. Karburatür. Sen oradan da bakabiliriz ayrıca olarak. Tabi bak burada 3 tane vida görecekler. Lht H, diye. Siz daha önce bunlara teferruatlı olarak daha önceki videolarda anlatmıştınız ne olduğunu. Sıktık. Her yarımı bir sayarak. 1, 2, 3. Onu açtık. Tekrardan öbürüne giriyoruz. O da kapalı komple. Gördüğün gibi abi. 1, 2, 3. O tamam avans ayarı. Röland ayarını da sıkıyoruz. Çalıştırdıktan sonra bununla işimiz var daha böyle. Şimdi bakalım çalıştıralım. Rölantısını düşüreceğiz. Genelde zincir takım oluyor. Zincir durana kadar bunu ters çevireceğiz. Şimdi ben onu normal ses kullak yapacağım <Gülüyor> Normalde bu kadar duman atmaz. Yağlı bir duman. Bu hafif bir tutulumsuz çalışma var. O da benzinin fazla yağlı olduğundan. Müşteriden geldi bu. Biz hiç müdahale etmedik. Sadece temizledik. Rölant ayarını Biz yaptık. izleyicilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Daha önceki videolarda belirttiğimiz yağ oranından fazla yağ kullanmayın. Belki yağlı yemek güzel olur ama yağlı motor hiç güzel değil. Tabi tabi tabi. Umarım faydalı olmuştur.